Okay. Seriöz. Bir seriöz. Türkeşçi kim çıktı? Bir yaka girme. Girme bir yaka. ya getirme. Kiye bir yaka anlıyor. Ağabey. Türkeşçi kan, Türkeşçi nasıl? kesin bir Maşallah deyip de tam rüzgirmişim. Türkçesi oğan. Türkçesi ya omada var ya <Sessizlik> Sadık Damlan'ın namından 200 bin şimdiler. Sadık Damlan'ın namından 200 bin şimdiler. bana canı bu araba etmesin. Sadık Damlan'ın namından 200 bin şimdiler. Sadık Damlan'ın namından 200 bin şimdiler. O. -a -a -a -a. İslam, İslam. <Sessizlik> Buyurun. İçmişim de bir servise otuzmişim. Alış, alış. Alış. Ha, alıp. Ha, uykuyordu. Evet وادكير وادكير ذا وادكير بياخذنا لا لا تركش من عرش ماي عرش ماي عرش ماي ذا تكلم وصا لا زغت Hacı, rahatın intiparı hissini amanda yüz mensup. Alış. Haydi. Alış. Alış. Alış. Ve merhaba, ve merhaba, ve merhaba Merkâh, sen bu da var, valla malakı mı? Otar şeyin, otar şeyin, otar Valla Hamıktan, abra, mübarekten, hırçıa, hekimlerin hekim Ha ha. 200 zaten aytırdı. Harışo. Harışo, 200 zaten aytırdı. Harış. Hay da. He? İyi. Harış. Abi bak. 200 zaten aytırdı. 200 lazım. Hadi. Dur. He? Turus turus para sen neyle kadar koyduran bana? yüz 97 namıdan 2 paloğana 100 min sum sum sum Kalış. İlk ona 50.000'im. Kalış. Kalış. İkin, senin 50.000'im. Kalış. Baş edatında, baş ne mbosam zatında. baş Sadece adam adam mı lan? Hala, hala, ya yine ya ya ne var napsın bunda? Şimdi yeri yeriye zaten yine de Nema kılış керек. Э, етми ясым мен. Бол, сал. Беріңдер мыз затты. Балашаларымыз да көріп отыр. Бойырмы ба? Бойырмы ба? Бойырмы ба? Хайда, хайда, Haydar Mahmut firmadın ağına yüz milyon. Haris, haris, haris. Bol sigemek, yedi sigemek, bas, bas, Hadi, hadi, haris, haris. Ver ki, bakın kaç mı? Ne, ne, yuzyıgle arı mı? Daha bir, ya, ya, yok, halonmalı oldun benim. Ne şurada. Yaklaşmıyor ya. Mahfet tecrübeler olmadan, yüz mümkün. Bekir, yarayın. Ertes o zaman kalıp nerede? Ne oldu Yüz milyon. Cana kalıp nerede? Ne Yüz milyon yüz milyon şu Alış, alış, alış, alış. İhtisas mı? İhtisas mı? alış. alış. Bu adamlar adına ma 205 manat palvon 200 min ne yaptın bunu anıza? Belki, <gülüyor> evet, her şey, her gitme. Şey Belki, gel bir yakın, her şey Doğan'ın varında mı? Doğan'ın varında mı? Veriyorlar mı zaten? Ne zarfı da, şimdi zaten veriyorlar mı? Götürsün mü? Hadi veriyor. Biye ki salonuna biye ki. Sen salonuna biye ki. Salonuna biye ki. Salonuna biye ki. Sen Al balıvar Hayda, Burası hangi? Burası ki Aşırı boyma, aşırı boyma, asgari yüzmüşüm. Yüz, yüz. Ha ha. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Yasre, Yasre. Bu kadar şey naman, bırak sen yüzmüşsün, bir şey ne ki? Ne ne ki lan? Nerede şu kovar namına iki <gülüyor> namına 1000 milyon. Mera kese, kese. Ne? Kalın mazatla halberd Aslan, aslan bekle, aslan, aslan. Aslanın namıya 1000 misin bu evde? Natası falan namıda? Aslan avı bir kaçta mı namıda? Aslan avı natası Birader, <gülüyor> Alış? Alış yerli misin? Dalma, biraz oturmuş Ah, İşte Hacı Boğa'nın Nartesi Boğa'nın Muhammed 100 minşim. 300 minşim buldu. O inler bana aslan bana 2 namına 200 minşim buldu. 200 minşim. buldu. Kim ya? Aslan belki. Aslan belki. İsmet'te hacı var namına yüz meyşim. Naptas falan o uzun namına yüz meyşim. Möğren. Kıh. Bu katıya. Antot et almış. Töğütler uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun dağlamlık uyarmış. Kıh. Kıh. Aslan yeter, aslan yeter, aslan yeter ya kalsanya Aslan Adı <gülüyor> Yok yok yok, <gülüyor> onu <ona> koymayın <gülüyor> <gülüyor> Neyi şurada tursam, aslanya halkılarının adamını koyamam. Neyi soramayınlar? <gülüyor> Neyi şurada tursam, aslanya halkılarının adamını koyamam. ne var ya? Ne Ne var ya? Ney var ya? Ney var ya? Ney var ya? Ney var ya? Ney var başlan. Kana Kim chiqyapti? Seni jo'tsang 500 ming buldu Ha, yana qul. 500 ming so'm. 500 ming so'mning 1 million 1 million so'm. Oltindan. Xitay 500 mezun da ardındandan, büyük taştan, büyük taş mı bu? Heyle bizi tanışır da, büyük taş mı? Hocam bizim şaderten 100 binizim, Latasi palma Hacıban'dan 100 binizim, Latasi Hacı 100 binizim, bir milyonum, bir tasmam, astam belli, astam bir dakika yasaklar. ne yapsın? Hıh! Canım varım bekle. Bir canım varım. Başka sakin. Başka sakin. Bir şey oldu uçtan, o aslan diye kıtırmayayım. Şubun. Aslan diye kıtırmayayım. Aslan, aslan bekle. Астхан. Есть. Астлам, аста. Есть. Тик. Тик. Сейчас пожёте ваши в руки. Паш Erdemir Bey, Erdemir Han, Hayırlı otur Otur, otur. Alo. Alo. Koy da be. bir Hadi, hadi, hadi. What's in it? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Artan da ne yüz Bana, bana yüz meşim. Yine yüz Bir mener yüz meşim Bana konuş, konuş. Konuş. Konuş. Aslanın namıda, bir milyon sunmur. Bir milyon sunmur. Aslasın. <gülüyor> Dermilin yüz milyon sunmur. Aa, içtü işte, havaya. Aslandiyem namıdan, bir milyon yüz milyon sunmur diye. Bir kasa kusun. Aa, alalım kımala sen. Alo, 40 milyar, <gülüyor> 100 milyar oldu? Bakın belki, bak, benimki. Verin beni en şu. Şimdi gelecek de buraya. Kırk yaşa, bırak. Alış! Alış! Alış! Alış! Türkçe çekti mi hamur ya sen? Şey. He! He! Hadi! Türkçe balığına bu da televizyon geçir. Bak da parlaklı hamurlar hazırda koyun. Bak da çiçinli hamurlar. Bak da... Aşağı senin milletini. bunu koyun Hayır! Hayır! Kırkeç balı olmadan! Ne Kim var? kim var? Sadık 200 bin isim pıla koyalım. Hanışı yukarıda bir. Gel ye gittin, gittin kalibar kesin mi yapın? Sadık 200 mışın ya. Kesin mi Bana kesin mi yapın? Kesin Sadık'a 200 mışın bırakıyor ya. He gireyim? Harusuz Ta bahri tavaya Ya. Bıydır mı? Kırkesin namı gel. Ya. Kırkesin namı gel. Ya. İki yüz neşim sadırlığı anlamına koydum gel. Bir serkesin var. Bir serkesin var. Yere koşamam. Iki, i̇ki yüz neşim kılıyım var. Kişim yakın. Sadırlığı anlamına iki Bir serkesin iki yüz neşim var. Kullu. Kiv yakın. He canım benim Tırkeşli namıge. Tırkeşli namıge. O, o eline bittin Bu, tırkeşli namıge. Herkende adam göm kışakta. Tırkeşli namıge. Ne sorap koyayım bana? Ne sorap koyayım? Doğal da burada halal varam, halal. Var zaten gidiyor. Var zaten seninki halal. İsput desem bazılar da, normalde akşam sok. Yüzmeşim, manuşu gitmeye açım çıkma. Şimdi bir adam mı zorluyor? Nerede isleri? Nerede isleri? Bir şunu? Ne oluyor? Muhammed'in zikreden amdan 200 bin sum. Kazan balonda. Kazan be. Kazan be abi. Muhammed Şekir'in adından 200 bin. Laşı yiğit'ke şu tavakta verdin mi? Şirketle 100 binim. Hadi alır, burada. Muhammed'in ziketini almadan ilk 100 binimin tavası. Awan'a bir kesin. Vovov, kimin dolamaması var? 100 binimin tavası. Kesin bir ya. Kesin. Sana mı kesin bir ya? Sana mı kesin bir ya?